Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlere değişik bir içerik hazırlamak istedik. Ve MediaMarkt'ın Forum Marmara'daki mağazasına geldik. Biliyorsunuz yeni nesil konsollar satışa çıktı ülkemize. Burada da baktığımız zaman hemen yanımızda Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series S bulunuyor. Fakat PlayStation 5 henüz gelmiş değil. Daha doğrusu PlayStation 5 stokları biraz sıkıntılı arkadaşlar. Dolayısıyla e-ticaret listelerinde satışa çıktığı anda bile hemen tükeniyor. Fakat önümüzdeki günlerde Mediamarkt'a dahil olmak üzere diğer teknoloji mağazalarına da PlayStation 5 gelecek. Biz şimdi bugün sizlere PlayStation 5'in hemen satış arifesinde PlayStation 4 almak mantıklı mı? Ne derece mantıklı? Bunun cevabını vermeye çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz halihazırda hazırda PlayStation 5 ülkemizde 8300 Türk Lirası gibi bir fiyattan satışa sunulacak. Peki 8300 Türk Lirası vermek yerine hemen hemen yarı fiyatına PlayStation 4 almak ne kadar mantıklı? İşte bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz PlayStation 5'te farklı teknolojiler kullanılıyor. Kontrolcüsü bile çok farklı. DualSense denilen bir teknolojiyle geliyor. Fakat önemli olan şu. Yeni nesil oyunlar ne zaman gelecek? Hali hazırda biliyorsunuz Sony bazı çıkış oyunları belirtmişti. Fakat bu çıkış oyunları arkadaşlar PlayStation 4 içinde de geldi ki bence burası çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Spider-Man Miles Morales var. Şu anda hali hazırda PlayStation 5'in çıkış oyunu bir de Little Big Planet'ten tanıdığımız Sackboy için hazırlanmış bir oyun mevcut ve bu iki oyunda arkadaşlar PlayStation 4 platformunda boy gösterecek. Dolayısıyla bu oyunları PlayStation 4'te de oynayabileceksiniz. Bu açıdan baktığımız zaman Sony Exclusive oyunları PlayStation 4'e getirmeye devam ederse PlayStation 4 almak pekala çok mantıklı diyebiliriz. Fakat Sony bunu sonsuza kadar sürdürmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 2021 içerisinde çıkacak olan Exclusive oyunların PlayStation 4'e de gelme ihtimali hayli zayıf. Gelmeyecek demiyoruz fakat gelme ihtimali çok düşük. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Halihazırda PlayStation 4 100 milyonun üzerinde satmış bir konsol. Dolayısıyla hiçbir yapımcı bu konsolu bir anda diye silip atmayacaktır arkadaşlar. Ve üçüncü parti yapımcılarda oyunlarını bir süre daha PlayStation 4'e getirmeye devam edecekler. Bu sürenin ne kadar olduğunu kestirmek zor. Fakat genele baktığımızda 2 sene daha yani 2022 sonu ya da 2023'e kadar PlayStation 4'ün güncel oyunları almaya devam edeceğini söylemek Doğru olacaktır. Yani siz bugün bir PlayStation 4 alsanız dahi bunu 2 sene boyunca güncel oyunlarla kullanmanız muhtemel görünüyor arkadaşlar. Bunun haricinde daha önce hiç PlayStation 4 almadıysanız ya da oyunlarını deneyimlemediyseniz PlayStation 4'te dünya kadar oyun olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sadece ekskluziv olan oyunları bile oynasanız bu konsol sizi rahat rahat 1-2 sene boyunca götürecektir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Burada önemli bir not daha var arkadaşlar. halihazırda hazırda PlayStation 4 için çıkmış eski oyunlar ucuzlamaya başladı. Yani şu anda PlayStation Store'dan olsun çeşitli teknoloji mağazalarından olsun PlayStation 4 oyunlarını 100 lira 200 lira gibi sembolik rakamlarla almanız bile mümkün. Bu açıdan bakıldığında da oyuna çok fazla para vermek istemiyorsanız PlayStation 4 almak şu an için mantıklı bir tercih olabilir. Fakat bir sene sonra, iki sene sonra oyunlar tamamen ayrıldıktan sonra PlayStation 4 almak çok da mantıklı olmayacaktır. Dolayısıyla şu anda ben PlayStation 5 yerine yarı fiyatına PlayStation 4 almam mantıklı mı diye soracak olursanız bizce evet mantıklı. Çünkü dediğimiz gibi pek çok ekskülüzyv oyun var ve ilk partide Sony PlayStation 5 için geliştirdiği oyunları PlayStation 4'e de getiriyor Dolayısıyla şu anda PlayStation 4'te alsanız PlayStation 5'deki o oyunu oynayabileceksin Sen nedir 4K çözünürlük olmayacak elinizde Eğer 4K bir televizyon yoksa zaten PlayStation 5'inde de pek bir mantığı olmuyor arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz yeni nesil konsolların en önemli özelliği natural yani doğal 4K desteğine sahip olması Bu bağlamda baktığımızda PlayStation 4 almanın halihazırda hala mantıklı olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Forum Marmara'da bulunan Mediamark mağazasından seslendik. PlayStation 4 almak mantıklı mı? Yani PlayStation 5'in hemen çıkış harifesinde şu anda PlayStation 4 almak mantıklı mı değil mi? Bu sorunun yanıtını vermeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde Xbox cephesiyle de benzer bir video ile karşınızda olacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.